Beyler bayanlar selamlar. Bugün kısa bir video ile karşınızdayım. Sadece bir bilgilendirme, aslında iki bilgilendirme, bir de kutlama. Ne kutlaması? Tabii ki de doğal olarak bayramımız kutlu olsun öncelikle. Güzel bir şekilde videoya başlayalım. Daha sonrasında da küçük bir kötü haber. Kötü haber de değil de dişimle ilgili sıkıntı yaşadığım için son zamanlarda fark ettiyseniz bir iki gün üç gün video atmıyordum sonra bir daha atıyordum düzenli değildi. Videoları birazcık daha düzenli hale getireceğim dişimde problem vardı çok yakında. Geçmek üzere yani en az sebebini ne olduğunu neden hastalandığımı öğrendim. Arka planda yani bir sürü oyun var arkadaşlar. Daha bu ay çıkacak olan yeni bir oyun var Scholarship'a uygun ve anlaşmamız tamamlandı Bir 80-90 tane galiba Bir scholarship'a alacağız Yeni çekilişimiz var Başka anlaşmalarımız var Güzel bir şekilde tekrardan geliyoruz Ama sağlığından dolayı birazcık aksatmak zorunda kaldım Diğer bilgilendirme ise yine sağlıkla ilgili Arkadaşlar kocaman dana gibi bir şey oldum Bari evde hareket edeyim dedim Zaten şu köşeyi görüyorsunuzdur Esna televizyon vardı bu köşeyi tamamen açtım Ve neden açtım orayı şu cihazı kullanmak için VR satın aldım arkadaşlar Bu VR ile ilgili videoları da görmek ister misiniz? Emin değilim bu kanalda paylaşayım mı? Ya yani Metaverse ile ilgili de birlikte bir şeyler yapabiliriz Belki sizin dikkatinizi çekebilir diye düşündüm Bir şeyler yapalım mı diye düşündüm ama Bir yandan da oyunlar şu anda Metaverse'e çok uygun değil Yeni bir kanal açsam takip eder misiniz? Oyunları görmek ister misiniz? VR nasıl kullanılır? Ayarı nasıl yapılır? En iyi oyunlar, en kötü oyunlar lan buna para harcama vesaire gibi ki aynı zamanda play earn oyunları da bir yere geliyor Tamam bu kanala uygun ama bilemedim işte Bir yorumlarınızı yazarsanız arkadaşlar çok sevinirim Nasıl yapalım nasıl devam edelim görmek ister misiniz diye Neyse bu da böyle kısa bir bilgilendirme kutlama Ve karışık ortaya karışık bir videoydu arkadaşlar Bir sonraki videoda görüşmek üzere Kendinize iyi bakın hoşçakalın